Bu videoda, daha büyük sayılarla bölme işlemini yapabilmemiz için, yeni bir yöntem öğreteceğim. Ve daha sonra, bu yeni yöntemin, niçin işe yaradığı üzerinde düşüneceğiz. 96'yı 4'e bölelim. Bunu biraz değişik şekilde yazacağım. 96 bölü. Buraya, 96 sayısını kapsayan ve değişik gözüken bir işaret yapıyorum. Bunu bölü gibi düşünebilirsiniz. 96 bölü 4. Bu şekilde yazmak hesaplama yapmamızı kolaylaştıracak. Önce 9'da kaç tane 4 olduğunu bulalım. 4 çarpı 2'nin 8'e eşit olduğunu ve 4 çarpı 3'ün 12'ye eşit olduğunu biliyoruz. Yani 3 çok fazla olur. 9'un üstüne çıkarız. 9'un altında kalmalıyız ancak artan da mümkün olduğunca az olmalı. 9'un içinde kalan en büyük sayıyı istiyoruz. 9'da 4, 2 kere var. 2 kere 4 kaç eder? 2 kere 4, 8'dir. 8'i 9'dan çıkaralım, 1 kaldı. Şimdi ikinci rakamı, 6'yı aşağıya indirelim. Şimdi kendimize şunu soracağız. 16'da kaç tane 4 var? 16'da tam olarak 4 tane 4 olduğunu biliyoruz. 4 kere 4, 16 eder. Çıkarıyoruz. 16 eksi 16 eşittir 0. Kalan yok. Cevabı bulduk. Şu an size sihirli bir şey yapmışız gibi gelebilir. Biraz sonra bu yöntemin niçin işe yaradığını birlikte düşüneceğiz. 96 bölü 4 eşittir 24. Şimdi sizden videoyu durdurmanızı, ve bu yöntemin niçin işe yaradığını düşünmenizi istiyorum. Doğru cevabı nasıl bulduk? Cevabın doğru olduğunu şu şekilde kontrol edebiliriz. 4 ile 24'ü çarpın, 96'ya ulaşacaksınız. Videoyu durdurarak düşündüğünüzü varsayıyorum. Öyle değil mi? Peki. Şimdi birlikte devam edelim. Bu işlemin püf noktası basamak değerine dikkat etmek. Buradaki 9'a bakalım. Bu 9, onlar basamağında. 9 tane onluğu, yani 90'ı temsil ediyor. 96'da kaç tane 4 var? Eğer onun katlarını düşünürsek, en az 20 tane var. 4 çarpı 20, 80 eder. Eğer 4 kere 20, 80 ediyorsa, Hala 16 kalıyor. 96 eksi 80 dersek 16 kalıyor. 16'da ise 4 tane 4 var. Önce 20 tane 4 olduğunu bulduk. Ancak bu 96'ya ulaşmamıza yetmedi. Ve 4 tane daha 4 olduğunu bulduk. Umarım bu videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Hoşçakalın.